Stefan Zweig yıllar önce Avrupalılık bilincinden söz etmişti. Belki de yaklaşmakta olan tehlikeyi, savaşı görüyordu ve insanlığı ancak böyle uygar, hümanist, barışçı bir düşüncenin kurtaracağını düşünüyordu. Aradan yıllar geçti, savaşlar oldu, yıkımlar oldu ve ne yazık ki bugün de insanlık pandemiyle boğuşuyor. Küresel bir salgın yakamıza yapışmış durumda. İşte tam da bugünlerde dayanışmanın, umudun, kardeşliğin önemi ortaya çıkıyor. Avrupa gününü bu koşulları da kutluyoruz. Bu anlamda Avrupa günü çok daha özel bir anlam kazanıyor. Evet, sorunlarla başa çıkmamız için, sıkıntılardan kurtulmamız için bize daha fazla umut, daha fazla dayanışma, daha fazla kardeşlik gerekiyor. Bu da ancak Avrupalılıkla mümkün olur.